Başka bir soru, transkraniyal manyetik uyarımın şizofreni tedavisinde kalıcı bir etkisi var mıdır? Bir kere bu kalıcı etki sözü e, psikiyatik tedaviler için neredeyse geçersiz bir şey soru. E, psikiyatik tedaviler, psikiyatrik hastalıklar, tıpkı romatizmal hastalıklar gibi, e, hipertansiyon gibi, kalp hastalıkları gibi, şeker hastalığı gibi. Vücudumuzun, beynimizin ömür boyu süren hastalıklarıdır. Onlara yaptığımız müdahaleler, kalıcı sonuçlar doğurmaz. Ama uzun süreli sonuçlar doğurabilir. Hayatımızı daha nitelikli, daha kaliteli yaşamamıza neden olabilir. Ee, bakın bu gözlüğü kullanıyorum. Bu yakın gözlüğü. Yani bu soruyu sorabilirsiniz. Hayat boyu mu bunu kullanacaksın? Evet hayat boyu kullanacağım. Neden? Çünkü görüntü net oluyor. Ee, şimdi gözlük gibi... Tehlikeli bir cihaz. Bakın camdır. Tehlikeli bir cihaz. Göz gibi değerli bir organın önüne koyup yani her an buraya bir taş gelse falan hani o cam fırlayıp gözümüzü de kör edebilir. Ona rağmen net bir görüntü temin etmek için e, kullanıyoruz. Hayat boyu gerekirse de kullanıyoruz. Şimdi zihnimizin yeterince berrak olması için e, ilaç veya TMO veya EKT vesaire gibi teknikleri uzun süreli olarak kullanmaktan neden rahatsız oluyoruz? Yani e, psikiyatrik hastalıklarında bu diğer dahili hastalıklar gibi uzun süreli olabileceği gerçeğini kavramakta bir güçlüğümüz var. E, soruya tekrar dönersek, transkraniyel manyetik uyarımın, yani TMS'nin şizofreni tedavisinde kalıcı bir etkisi var mı? E, uzun süreli etkileri var ama kalıcı etkiden söz edilemez. Özellikle işitsel varsanlarda yani ses olarak duyulan, varsanlarda kişilerin kendisine konuştuğunu düşündüğü cinler, periler, başka insanlar vesaire gibi veya işte komut veren sesler gibi bu alanda transkraniyal manyetik uyarımla ilgili çalışmaların netice verdiğine ilişkin veriler var. Ama henüz Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi transkraniyal manyetik uyarımı şizofreni alanında onaylamış değil. Ama çalışmalar bu alanda da etkinliğine dair ciddi sonuçlar veriyor. Bunu da bildirmek isterim.